Merhaba, WinX TV Türkiye izleyicileri. Güzel bir karlı günden. Tüm izleyicilerimize sevgiler, saygılar. Efendim bugün ATV gezileri düzenliyoruz. 3 adet ATV'miz var. Ve bu ATV'lerle bu karlı günlerde ve farklı zamanlarda çekilmiş çeşitli gezilerimizle ilgili birkaç video hazırladık sizler için şu anda bu gezilerin yapıldığı karlı ve zorlu parkura doğru ilerliyoruz evet şu an o zorlu parkura doğru ilerliyoruz trafiğe kapalı bir alanda ATV'lerle yaptığımız gezileri sizlere sunacağız. Hadi gelin şimdi bu videoları izlemeye gidelim. İyi seyirler.